Adımı söyleseler belki dersin ilk dünya haritasını çizmiş diye. Lakin hiç duydun mu yazdığım kitabı Bahriye'yi? İkinci Beyazıt'ın gemi komutanı olduğumu bilir misin? Yahut Deniz Albayı ünvanı mı? Varzı misal, Mısır kaptanı deseler, gelir miyim aklına? Gel, daha neler neler anlatacağım sana. Tarihe Saygı Duruşu Türk Tarih Müzesi ve Parkı